7 eksi 10 bölü x eşittir 2 artı 15 bölü x. Bu denklemi çözmemiz gerekiyor. Bu alıştığımız denklemlere pek benzemiyor. O yüzden bu denklemi alışık olduğumuz bir hale, bir formata getirelim. Bunun için iki tarafı da aynı ifadeyle çarpabiliriz. Tabii çarpma işlemine geçmeden önce bu denkleme baktığımızda ki bu paydadaki x'ler tahminen sizde de rahatsız ediyordur. Beni ediyor. O zaman isterseniz bu x'lerden kurtulmaya çalışalım. Bunu nasıl yapabiliriz? Paydada bir x gördüğümüzde aklımıza gelen ilk şeyi yapalım ve bu ifadeleri x ile çarpalım. Yalnız dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Sadece tek bir ifadeyi x ile çarpamayız. Aynı tarafta bulunan tüm ifadeleri x ile çarpmamız lazım. O halde bu tarafı x ile çarpacağız. Eğer sol tarafı x ile çarpıyorsak, tabi sağ tarafı da x ile çarpmamız lazım. Sol tarafta çarpma işlemini yapıp, x'i dağıttığımızda 7 çarpı x, 7x eder. x çarpı eksi 10 bölü x de eksi 10 eder. Öyle değil mi? Sol taraf 7x eksi 10 olarak sadeleşti. Şimdi de sağ tarafa bakalım. x çarpı 2, 2x eder. x çarpı 15 bölü x de 15 eder. Böylece sağ tarafta da 2x artı 15 kaldı. Şimdi elimizde lineer bir denklem var ve bu denklemi çözmek için bildiğimiz teknikleri kullanabiliriz. Öncelikle x'li ifadeleri denklemin sol tarafında toplamak istiyoruz. 2x'i sol tarafa geçirmek için iki taraftan da çıkarmam lazım. Sol tarafta 7x eksi 2x, 5x eksi 10 kaldı. Sağ tarafta da x'li ifadeler birbirini götürdü ve 15 kaldı. Şimdi de sol taraftaki eksi 10 için bir şeyler düşünelim. İki tarafı da artı 10 eklesek nasıl olur? Böylece sol tarafta sadece 5x kalmış oldu. Sağ tarafta ise 10 artı 15'ten 25 kaldı. İki tarafı da 5 ile sadeleştirecek olursak da x eşittir 5 oldu. Denklemi çözdük, şahane.